Burası Çin'in güneybatısı. Ortadaki alan, doğuda Myanmar'la, batıda Yunnan bölgesiyle sınırlanıyor. Burası yaklaşık 483 kilometre uzunluğunda ve aslında oldukça dar. Belki sadece 80 ya da 90 kilometre genişliğinde. Bölge iki tarafındaki nehir sistemiyle tanımlanıyor. Buranın neden bu kadar sıcak olduğundan pek emin değiliz. Ama bildiğimiz şey, bu alanda Dünya'da var olan birçok bitki ve hayvan çeşitliliğinin kesişmekte olduğu. Şu an bu alanda 550'nin üzerinde canlı türü bulduk. Tamamen beklenmedik olan bu çeşitlilik gerçekten az rastlanır türden. Burası Çin'in el değmemiş yegane bölgelerinden biri. Ve tabii ki bu sistemi tehdit eden birçok şey var. Biz de bu konuda endişeleniyoruz aslında. Eskiden ulaşılması zor olan bir bölgeyken, şimdi Burma'da odunculuk yapmak için yollar yapılmaya başlandı. Kütüklerin taşınması için dağ sırasındaki bu yollar kullanılıyor. Tabii yolları yaptığınız an, çevresel bozulmanın etkilerini de görmeye başlıyorsunuz. Ayrıca dağın doğu sırasına 19 tane hidroelektrik baraj yapılmasına dair bir planda var. Ve bu da nehirlerde yaşayan organizmaları ve nehirleri besleyen akıntıları etkileyecektir. Bu konudaki tüm çabamız, oranın yerlilerini, sahip oldukları şeylerin değerini bilmeleri ve onları sadece kendileri için değil, tüm dünya için korumaları konusunda cesaretlendirmek. Çünkü bu, gerçekten eşsiz ve zengin alanları korumak için sahip olduğumuz tek seferlik bir şans.